Eğlenecek miyiz gerçekten? Tamam, konuşalım. Burada Evet, burada. Umurcan bak, yeterince konuştuk, yorulduk. Kaç hafta oldu, ben sana bunu kaç kere anlatacağım. Bir şey yok ortada, sen kendi kendine bir şeyler yaratıp inanıyorsun. Sonra olan bize oluyor. Günü gelirse konuşuruz. Bak, bugün numarayız. Yarın pazar söz veriyorum. Ne istiyorsan tek tek anlatacağım. <Gülüyor> tamam mı sevgilim? Hadi gel.